Bu zamana kadar hep İslam'ın sorgulandığı ve hatta İnternette de birçok videolar çekiyoruz atıyoruz değil mi? Allah'ı anlatan, Kur'an'ın ispatını yapan. Ama artık şöyle bir döneme girmeye başlıyoruz yavaş yavaş ve burada da zaten söylüyoruz. Ne yapıyoruz? Ya birazcık biz sorgulayalım abi. Karşı tarafı sorgulayalım. Bizi sorgulayanları sorgulayalım. Yani nasıl? Bizim yaşadığımız dinin hak olduğunu soran insanların yaşamakta olduğu hayatlara acaba delilleri var mı? Niye? seni niye seçtin ya bu hayatı? diye bir soru yöneltelim. Çünkü sana soru sormaya hakkı var mı? Bunu öğrenmen lazım. Yani bir öğretmen ancak talebesini değil mi? İmtihanı çekebilir. Oradan normal yoldan geçen biri emir. Gel bakayım seni al sana kağıt, al sana kağıt. Sınav yapacağım. Ya şunu dersin ya sen hani kavga amabında değil yani. Sen kimsin yani mesela niye böyle bir şey yapıyorsun şu an? Veya gel bakalım ya kalk, otur, sınav çek. Değil herhalde değil mi? Sen kimsin bana bunları söylüyorsun? Yani vasfını söyle ben tamam yapayım. Ha benim komutanımsan tamam yapabilir değil mi? Komutansan tamam. E şimdi söyle bakalım. Ben şunu anlat, ispat et. Tamam da sen kimsin? Mesela neyi kabul ettin? Hiç sordunuz mu? Neyi kabul ettin de bunu bana soruyorsun? Hangi vasıfla? Mesela senin hayatının Doğruluğuna delil nedir? Ben ileride çok büyük adamı zengin olacağım. Niye böyle bir hayatı seçmeliyim? Bize ne vaat ediyor? Nereye götürüyor yani bu hayat? Yani öyle lezzet alıyoruz ve ölüyor. Yani bu kadar mı? Evet. Yani konforlu ölü olacağız, öyle mi? Yok. Daha konforlu ölü olmak için çalışacağım. Niye böyle bir yaşam? Delil ne bunun böyle olması gerek? Biz uyduk. Niye? Çünkü zeyb. Allah Allah. Yani koca ömür, koca insanlık bunun için çabalayıp ölecek mi? Evet. Ya hadi oradan sen kimsin ya bana <gülüyor> bunu yapıyorsun veya ateizm değil mi? Allah var mı? Kur'an var mı? Hak kitap mı? Sen? Sen neyle açıklıyorsun varlığı? Ya bak görüyor musun? Atomlar var, DNA iş mi bilim okumada, kitap okumada? Tamam da bunlar bu işi yapabilir mi? Soru sormuyoruz bak. Atomda bu potansiyel var mı? Ama bak evrim Darwin ya sen cahil olma biraz. E, türlerin seçilmesi. Ya tamam da bu evrende bu potansiyel var mı? Neresinde var? Senin çözebildiğin şeyler bunlar. Bu varlığın içinde dönen işleri yapmaktan bu kadar aciz ve cahilim, cahilsin. Benim cahil olduğum şeyi yapma potansiyelini evrene veriyorsun. Fıkra burada bitti. Fıkra bu da Yani evrenin neresinde bu insan ötesi potansiyel var? Yok. E, niye kabul ediyoruz bunu? Sen onu geç Allah'a var mı? Sorgula. Neden biliyor musunuz? Bak Bakın, bunu anlatıyorum, kısa geçiyorum burayı. Çünkü inkarın aklı hiçbir noktası yok. İnkar tamamen zevkid. Şimdi onu konuş. Yavaş yavaş girelim. Bakın inkar, inkar düşünün. Biz şimdi burada ateist. Ha, ben ateist değilim. Olabilirsin. Sıkıntı yok. Oturabilirsin. Muhabbet edebiliriz. Ama nefsimiz ateist. Abi. İçeride devamlı dürkt, devamlı sıkıntı sıkıntı veriyor. Bize. Yeri geliyor. ateizm sadece şu değil demek değildir. Yani inkar cephesi sadece Allah yok demek değil. Neden yapıyorsun bu işi? Niye bu benim başıma geldi? Bugün gidiyorsun namazla kılacaksın, alışkanlık haline geldi değil mi? Secdeye bir gidiyorsun, Allah'a kızıyorsun. Kalbinde Allah'a kıza kıza secde ediyorsun. Niye benim başıma geldin? Niye bana bunu müstahak gördün diyorsun? Ama inanıyorsun. Tamam da bu kadar kızdığına nasıl boyunayabilir bir insan? Ya sende problem var ya kızdığında haşa. E kızdığında problem için de göreceksin. O zaman inkar etmek, inkar etmek istemek. Bakın bu içimizde bu nefiste var. Dolayısıyla buraların bu yaranın kapanması lazım. Bu büyük bir yatırım. Bu yara kapanırsa dindelikle insan sonsuzu bile çekip alabilir. Bakın şimdi geliyor. Evet günah kalbe işleyip siyahlandıra siyahlandıra. Bu hadisleri değil mi? Siyahlandıra siyahlandıra ta nu. Umur imanı çıkarıncaya kadar katılaştır. İşle, işle, işle, işle. İnsan kalbinde de affedersin ama Allah'ı sevemiyor artık. İçimde onu hissedemiyorum diyorsun değil mi? Abi namaza gidiyorum, cumaya gidiyorum. Bir hoca var, bir Kur'an okudu. Yanımda dayılar böyle cezbeye geliyor. Bende hiçbir şey olmuyor. Aksine ben sıkıntıya giriyorum onlar cezbeye gelince. Annem alıyor böyle Allah'ım diyor bu kirazı nasıl tasarlanıyor? Ya anneanne yapıyorsun. İçinden kızıyorsun kalp. Artık o manayı yakalayamıyor. Yani kola vurdun jileti, vurdun jileti, vurdun jileti. Jilet deyince Mehmet'e baktım değil mi Mehmet? Vurdun jileti, vurdun jileti, vurdun jileti. Yani aldığın şey ne kadar küçük ve ağır, hafif de olsa artık o kolonu kavrayamaz. Artık onu kaldıramaz çünkü parça pinçip olmuş, kalp yaralı. Günah kalbi işleyip siyahlandıra siyahlandıra. nuru imanı çıkarıncaya kadar katılaştırıyor. Bakın küfrün özüne iniyoruz. Niye insan inkar etmek ister onu anlayacağız şimdi. Her bir günah içinde Küfre gidecek bir yol var. Her bir günah. Bir günah, büyük günah. insanı dinden çıkarmaz. Hani kafir yapmaz. Ama her bir günah içinde küfre bir yol bulur insan. Yavaş yavaş içine eker ve onu her bir günahla sular. Günahın böyle şeyidir... Pislikten, lezzet alan, böyle kavgadan, dövüşten, olaydan lezzet alır gibi onun da besini böyle çirkinliktir, günahtır. İçine işle, işle, işle. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var. Yavaş yavaş keşke böyle bir ad olmasa isteği uyanır. Hatta içinde öfke uyanmaya başlar. Küfrün temeline iniyoruz. Tekrar bir parantez açacağım buraya. İnkar, akli değildir. İspatını bir Allah'ın kulu yapamaz. İddia ediyorum. Ama zevkidir. Çünkü her bir günah içinde küfre giden bir yol vardır. O zevkler yavaş yavaş içeriden iyi doğru? Keşke bunları haram kılan zat var ya. Olmaz. İçeriden böyle bir his geliyor yavaş yavaş. E kalp de sıkıntıya girdi. Yavaş yavaş kavrayamıyor hakikati. Ne yapar? Yok mu bir şey ya? Böyle bir bahane... Bir şey yok mu ya? Bir şey verin bana ya. Bana bir şey söyleyin de ben artık içimde dayanamıyorum, tutamıyorum. Benim öfkemi patlatmam lazım. Sen hiç darbini okudun mu? Ya hiç sen duydun mu ya? Bak hücre mitoz bölüme, mayoz bölüme bu işin yılları alan serüvenini, evrende varlığı nasıl oluştuğunu dinledin mi? Hela ne kadar mantıklı. Nasıl mantıklı ya? Sen yapamıyorsun abi bu işi. Beşer teknolojisi işte geçen bir robot var böyle elini uzatıyor. Veya akıllı teknoloji işte ne yapıyor? Sana cevap veriyor. Oo süper diyorsun. Abi beşer 6000 yılını verdi bu bilme, bu bilgiye. Bu donanıma gelmek için 6000 yıl. Senin 6000 yılını almış bir robot tasarımı ve diyorsun ki bunu kim yaptı biliyor musun? Varlığı varlıkla açıklıyorsun. Resmi ressamsız, resmi resmin kendisiyle açıklıyorsun. Fırçadan boyadan başka bir şey görmemişsen, herhalde fırça boya yapmıştır diyorsun. Resmi ressamla değil, resimle açıklayan bir zihniyet. Varlığı varlıkla açık Biz de soruyoruz işte, nerede bu mantık? Hani delille bu potansiyel nerede var evrende? Sende yok, bende yok. Evrendin neresinde bu potansiyel? Yok. Niye kabul ettik bunu? Çünkü ben istemiyorum. Bakın çok güzel bir cümledir. Bence ateist olmaktansa bu cümleyi söylemek daha mantıklıdır. Ben istemiyorum. Hiç olmazsa kafam yerinde duruyor demiş olursun. Yani ben aklımı kullanabiliyorum ama istemiyorum. Bu çok daha mantıklıdır. İstemiyorum abi Niye? Çünkü tattığım şeylerin kalbimdeki yarası bunu kavramama maniyken ben bunun lezzetlerini daha fazla alabilmek için o Allah'a iman etmek istemiyorum. Küfür akli değildir. Küfür zevkidir. Abi ben inkar etmiyorum ama potansiyel taşıyorsun. Bak çok önemli. Şimdi bize girelim. Ben daha böyle kendimden bir şey bulmak istiyorum. Feler dikkat edin. Herkes günah işlemiştir değil mi yani? Ben uyanın diye söylüyorum. Konu gerçekten çok önemli. Bu durumlar üzülüyorum. Ya vallahi çok yıpratıyor beni. Çünkü niye biliyor musun? O günah işlediğin anda Allah'la arana o kadar fazla suizan giriyor ki işte benim meselem bu. Her bir günahta küfre giden bir yol vardır yani. İnkar etme arzusu doğar ve basit saçma bir şey bulsan bile ona büyük bir delil gibi yapışırsın. Akli olmasını aramazsın bile. Gittiğin hayatı sorgulamazsın bile. Sana ne verdiğini, ne var dediğini dili düşünmezsin bile. İş İslam'a gelince sorgular. filozof oluruz. Ama o hayatı sorgulamayı düşünemezsin bile. Çünkü sana bir şey veriyordur. Zevk. Konforlu ölüler yetiştirir. Ama kimse diyemez ki ya biz niye yaşıyoruz da bunu? Diyemez. İşte küfür insanı böyle akılsız ediyor. Yani. Ama abi ben, bana bakan cephesi beyler her bir günah Allah'la aramıza suizan sokuyor. Yani Allah'a kötü düşünmüyor. Allah'a karşı aleminde basit. Allah beni affetmez. Bir, mesela çok fix deme. Fix Allah beni affetmez. Niye öyle dedim mesela? Bilmiyorum içimden öyle bir ses geliyor. Ha. Her bir günahta küfre gitmen için birinin Allah'la aranı bozması lazım. Allah'la aranı bozmak. Her bir günah Allah'la aranı bozar. Evet. Allah'a suizan verdi. Mesela ile ilgili bir problemim yok ama çocukları bunu yaptığına göre kesin gaddardır. Var ama tamam biz bunu yapamayız. Var kabul ediyorum ama bana bunu vermedi. Sevseydi verirdi. Kızıyorsun bak. Tanımıyorsun. Sevseydi verir de. Demek ki sevmiyor. Girdi araya bir suizan. Kötü düşünmeye başladı. Bir çocuğa baktın sen üzüldün. Girdi arana suizan. Gattar birini düşünmeye başladı. Kafanda nefsinin arzu ettiği, affedersin şeytanın da böyle güzelce şekillendirdiği gibi bir ilaha inanmaya başladı. Ve bize sonra o tasarrufa kimse inanmak istemez. İnkar daha mantıklı. Serveni konuşuyoruz. Bir insan Allah'ı her bir günahta suizanla kendisinden Allah'la arasını bozmaya başladı. Şeytan hemen kışkırtmaya başladı. Bak şöyle mesela işte affetmez. Affetmekten yorulmayan affet. Hatta o affetmekten o kadar yorulmaz ki senin ondan umidi kesmeni daha haram Ama affetmez. Niye ben öyle şu an öyle söylüyor içimdeki ses. E ben de ona öyle inanmak istiyorum. Niye? Çünkü Allah'la aramı ne kadar bozarsam bu zevkleri daha iyi tadı. Her bir günahta küfre giden bir yol var. Bak, sistemi anlayın ya. Abi mantık böyle ilerliyor. Yani insan yavaş yavaş böyle gidiyor. Şimdi merhemi almamız için net aleminizi bir yoklamanız lazım. Hiç fark etmez. Nerede ol, nerede yetiş. Herkes günaha meyilli. Kim olursan ol. Medrese de yetiş. Medrese de büyüyor, kışkırtır. O zaman şöyle kodlayacağım şimdi bakın. Dikkat. Her bir günah Allah'la arama su izan verir. Su izan kötü düşünmek demek. Her bir günah ne verirmiş Allah'la arama Kötü düşünme. Her bir günü Allah'la arama ne verirmiş? Kötü düşünme. Kötü düşünmeden ne anlamalıyım abi? Allah'ın olmadığı gibi vasıflandırmaya çalışıyorsun ve artık onu sevemezsin. Allah'ın olmadığı gibi biri gibi vasıflandırmaya başlıyorsun. Ona o itamlarda bulunmaya başlıyorsun. Mesela şimdi annen evlendin evine misafirliğe geldi. Gece baktın uyandı bir çıkırtı baktın annen. Şunu der misin ya bu kadın kesin beni boğazlayacak ondan kalktı içinden de böyle hadi bir ses gelsin. Yer misin bu vesveseyi? Ha, annem oğlum bunu yapacak son insan. Bir kalktı aradan bir saat geçti baban. Ulan sabah da altından konuştuydum altın dolar. Kesin bizim evde şeyleri çalmaya kalktı baba. Der misin? Ne diyeceğim oğlum? Babam niye yapsın? Neden demezsin biliyor musun? Niye kalmazsın ha? Çünkü tanıyorsun. Peki ev aldım bir tane adam. Dedi ki abi çok sıkıntılıdayım. Vallahi açım. Havada karlı. Gece yatayım abi. Bir gece yatayım çıkarım. Gece bir baktan adam kalktı. yapacak acaba. Yer misin ona bu vesveseyi? Yersin. Niye yersin? Çünkü tanımıyor. Neden Allah'la arana böyle kötü düşünceler giriyor biliyor musun? Çünkü Mesela. Tanımadığın için her bir günahta kafanda bir ilah potresi oluşturuyor şeytan. Ve işin sonunda öyle bir ilaha secde etmek istemiyorsun. Bu normal ama onun oluşması sıkıntı. Çünkü tanımamak. Senin en yaptığın namazı kılmamaktan da büyük yaptığın bir hata. Allah'ı tanımamak en büyük hata. ilk hata. Oturdu mu? Tanırsan yok ya. Mesela Taif dönüşü Allah Resulü başlanmış hakarete uğramış. Kan içerisinde. Bak diyor deniyor ki, biliyorum ki sen buna cümletmezsin.'' İşlerin de tez gittiği zaman kesin parayı vermeyi hiç sevmeyen, beni hiç düşünmeyen, böyle rezil rüsva olmamı isteyen bir Allah varmış. Yiyorsun hemen. Rasulullah da Taif dönüşü yemiyor aleyhisselam. Neden? Bakın tanıyor. Peki insan nasıl bu Allah'tan, nasıl bu hale gelir? Her bir günahta küfre giden Her anda ne yapardı şeytan? Hemen ''Bak oğlum yani sen bunu... Bir kere bir şey yani. Ya defaatle yaptın artık yani. Veya yaptın, tövbe de ettin. Ama artık yine kalbinde bir hasar oluştu. Yani tam marifetle, samimiyetle, gayretle onu aşmadın. Bir bakıyorum bir çocuk ölüyor bak. Bir çocuk öldü. Öldü, doğru. Allah, çocuk öldürdü ya. Çocuk katili bizzat kafanda öyle tasarlamaya başlıyorsun. Acıyorsun o çocuğa da şefkat et. Çevk ya nasıl olur yarabbim bu çocuk daha küçücüktü falan. Sen acıyorsun. Sana bunu vermiş. İçine şefkati yerleştirmiş. Yani sende bu donanım da yok. Parçayı almış takmış. Harun abiye de takmış. Ondan sonra bakayım bu alada şefkatsiz bir adam yok. takmış takmış takmış annenet evet görüyorsun bak takmış o şefkati timsah'a takmış o da yavrusunu koruyor kurbağaya takmış o da koruyor bütün mahlukat'a dağıtmış ve dağıtmaya devam ediyor ama bu mahlukatın binlerin milyon desem abartı olur mu zaten insan o milyar tane Milyarların içinden bir mahluktan daha az şefkate sahip ama. Sen acıyabiliyorsun o acıyamıyor. İlginç. Halbuki hepimizin toplamından fazla olması lazım ki vermesin ve vermeye devam etsin. Allah Allah. Ve sen o çocuğun adını sanını bilmiyorsun. Nakış nakış dokunmuş. ilgilenmiş, Hücre hücre atom atom işlemiş. Ama sen düşünüyorsun adını bilmediğin çocuğu DNA'sına kadar işleyen bilmiyor. Düşünmüyor. İlginç. Bak biz böyle bir muhabbet ederken. Gittin bir köy evine. Bir tane işte köy ağası artık veya bir amcamız. Oo gençler gelin bakalım. Ne yapıyorsunuz burada? İşte amca biz Kur'an talebesiyiz. Buraya Kur'an okumaya, Risale, Cevşan okumaya geldik. Aferinimden size. Gelin bakayım şöyle oturun. Hanım hele şuradan bizim koçu bir çıkar. Kesiyor gözümüzün önünde. Allah Allah alıyor çeviriyor. O hacamcayı ömür billah unutabilir misin? Al diyor butunu önüne koyuyor. Allah Allah hacamca amca adamsın diyorsun. Hacı amca sana kesip koyunu verince çok şefkatli. Allah aslanına Ceylanı kesip verince katlar oluyor ama niye? Sen yemedin diye. Allah senin Allah'ın, aslanın Allah'ı değil mi? Sen aslanı acıyamıyorsun diye. Ona şefkatin yetmiyor diye. Sırtlana acıyamıyorsun. Pis hayvan diyorsun. Acıyamıyorsun diye. Ona acıyacak kadar şefkati geniş olan. Niye katlar oluyor? Hacı amca postu kenara attı, sen de yedin. Hacı amcanın cenneti sonsuzu var mı? Senin cennetin sonsuzun var mı? Ama yine rahmetli. Allah'ın sonsuzu var. Ben evet seni bir kuluma rızık yaptım ama senin hakkını zayi etmem. Sen bile dedik ki o ceylanı da bak sen düşünüyorsun. Allah'ım ne kadar masum diyorsun. Senin düşünmeni sağlayan o ceylanı zahir etmez. Onun ahireti var. Senin ahiretin yok. Hacı dayının ahireti yaratma gücü yok. O yine merhametli ama ahirette diriltip tekrar inşa edecek olan Allah katlar oluyor haşa. İlginç. O çocuğu tekrar dirilteceği bir ahireti olan katlar oluyor haşa. İlginç. Sen, ben, bizim bütün insanlık, şefkat, çocukla ilgi, ahire, sonsuz. E niye yaratıyor? İşte aramızda birkaç tane sıkıntılı arkadaş var. Affedersiniz, biz o arkadaşlara ders arasında mal değneği diye tabir ediyoruz. O arkadaşları ayıklamak için yapıyor Cenab-ı Hak. Sen gaptan! bunu işte. İçinde çünkü öfke var Cenab-ı karşı. Nasıl ortaya çıkaracaksın? Şeytan yıllarda secde etmedi, yer bırakmadı değil mi? Nasıl çıkardı Cenab-ı Hak ortaya? Hazreti Adem'le. Senin içindeki öfkeyi Allah düşmanlığını ile çıkarıyor? O çocuğu öldürmekle. Halbuki sonsuz var, ahiret o, çocukla ilgi var, desen kaynağı o. ama nasıl çıkarıyor. İçimizdekileri. Öldürün bakalım ne yapacak? Oğlum sen şu... Biliyordu ama artık sen de biliyorsun. O yüzden lütfen şurayı iyi anlayın. Her bir günah Allah'la aramıza mesafedir. Ve ancak tanımayanlar bu zokaya düşer. Bir tane daha mesela tanıyalım. Havada kalmasın. Mesela ergenliğe girdiği zaman insanın böyle coşku, hisler kabarır, değil mi? İlk iş nedir ergenlikte? İsyan etmekti değil mi? İlk iş ergenlikte Allah'la arana mesafe koymaktır. Çünkü istediğin şeyler vardır. Her bir günahta küfre giden bir yol vardır. Onun lezzeti ve cazibesi vardır. Ve inkar etmek için insan yollar arar. Hiç olmazsa mesafe koymak için. Bak suizan geliyor. Allah lezzet ve zevk vermeyi istemeyen güzel ya bir şey haram kılmış. En güzel, en zevkli şeyler haram. O zaman Allah böyle zevk falan almamızı istemiyor. Doğru mu? En iyisi ben ondan uzaklaşacak şeyler yapayım. Çünkü nasıl kodluyorsun? Küçüklükten beri, belki biraz da bizim hatamız. Çocuklarımızı Allah'ı tanıtmadan yetiştirmemizin bedeli. Haram, haram, haram, haram. E her şey haram, her şey haram, her şey haram. Demek ki Allah zevk vermeyi istemem biri. Her şeyi haram kılmış çünkü. Her zevkli şey. Yanlış. Bakın. Vallahi billahi. Kimse Allah'tan daha fazla yarattığı kuluna, mahlukuna lezzet ve haz vermeyi isteyemez. Beşer, Haz nedir bilmezken, içine haz almayı dokuyan, beşerin haz alması için mahlukatı dokuyan, beşer ergenliğe girmeden önce kendine fark kendini bilmezken, onu lezzet alacağı bir şekilde kendinden habersizken ondan önce onu bilip o şekilde tasarlayan zevk almasını istiyor. Abi ama haram! Yanlış. Abi perhiz. Çünkü Allah zevk değil, ebedi zevk almamızı isteyendir. Dikkat et. O gittiğin her şeyle bunu sonsuz yapacak tek zatı unutuyorsun. Allahsa bunları ebedi almanı istiyor. Kur'an'ı açıp baktığında veya kainatta bakın sadece ona inkar eden, ona düşmanlık eden adamları bile ne kadar zevklendirdiğine bak. Allah'ın zevk ve lezzet vermekle ilgili bir problemi yok elhamdülillah. Allah lezzet vermeyi çok seviyor. İnkar edene Mısır verebiliyor Firavun'a. Veriyor, sıkıntı yok. Eee? Ama bizi kısıtlamış. Her kısıtlamak almana mani olduğundan değil. Belki daha fazla alman için yapıyordur. Neden? Çünkü onu tanıyorum. Nasıl? Çünkü zevk vermemizi bizden önce o tasarladı. Niye böyle söylüyorsun? Çünkü bu işe ebedi yapmak istediğini de beyan ediyor. Nasıl kafamı oturtabilirim? Bir doktora gittin. Dikişlerin var ameliyattan çıkmışsın. Doktor dedi ki ayağa kalkmayacaksın. Ne dersin? Peki doktor bey. Şunu mu dersin lan? Doktor da geldi bizim özgürlüğümüzü. Valla yürümemi istemiyor ya bu adam. Bak size bir şey söyleyeyim Bu herif valla kumpas kuruyor bize. Öyle mi dersin? Hayır. iyileşsin Daha fazla sağlıkla sıhhatle geçsin tosun diye bu adam bana bir sınırlama koydu dersin. Daha yapabilmem için yaptı. Çünkü tanıyorsun. Dedi ki et yemeyeceksin. Çıkmışsın ameliyattan. Kolesterol, tavan. Yemeyeceksin. Valla bu adam bize düşman ben size söyleyeyim. Bir Antepli et yemeyeceksin dedi. Bu ev kesin düşmanımız. Kesin istemiyor. Öyle mi düşünürsün yoksa? Ya bu adam sağlığıma, saatime kavuş Daha fazlasını yapabilmem için imkan hazırlamaya çalışıyor ya. Allah dikkat edin. Zevk almamızı değil bedi zevk almamızı istiyor. Abi nasıl ebedi alırız? Allah'ı tanıyarak. Bunu yapacak tek zatı bularak. Abi niye kısıtlıyor peki? Çünkü sen onun yapma dediğine gittikçe unutuyorsun onu. Yani tek fırsat var bu işin ebedi olmasının tek çözümü var. Sen de onlara giderek o zatı unutuyorsun. Allah da bunu istemiyor. Anlıyor musun? Problem nereden geliyor? Şimdi bağlantıyı koparmayalım. Nereden geliyor? Hemen bahane arıyor. Akli bir şey olmasına gerek var mı? Hemen ona tutunuyor, bel bağlıyor, yapışıyor ve inkar etmek istiyor. Özünde çünkü zevk ediyor. Peki biz o anda günah, küfre giderken yolda ne yiyoruz aslında şeytandan? Kışkırtma yiyoruz, suizan yiyoruz. Bizi kışkırtıyor Allah'a karşı. Bu zokoya kimler düşüyor? Allah'ı tanımayanlar düşenler. Allah'ı tanımayanlar düşüyor. Yoksa bakın Allah'a, öyle bir Allah ki, kurban oldum, sen diyorsun ki, bak hadis de var. Bir kadın haram, bir erkekle el ele tutuşursa, keşke diyor Efendimiz Aleyhisselam, başına kızgın şişler geçseydi. On bu hadiste diyorsun, Allah hiç zevk almamız istemiyor herhalde ya diyorsun. Çünkü aslında bak hadisin manasını şöyle düşündüğünde, bunu yaşasaydın keşke de sonsuz hazlı zevki, mutluluğu kaybetmeseydin. Keşke başına bu gelseydi. Neden böyle yorumluyorsun abi? Çünkü... Aynı beyanın sahibi bir karıyla bir koca, bir eş, hanım erkek el ele tutuşursa Allah onların elleri arasından günahlarını döker. Yani o ele tutuşmayı günahlarına kefar etse. Allah el ele tutuşmamızı istemiyor mu zaten? Günah siliyorsun günah. Allah lezzet almamı, haz almamı istemiyor mu? El ele tutuşmaya bunu yapıyor hesap et. Bir çocuğun dünyaya gelse kim bilir neler verir. Neler siler. Allah zevk almamızı istemiyor. Yanlış. Allah ebedi zevk almamızı istiyor. Ve kendisini hatırlayacağımız bir hayat tasarlayarak bize unutturacak şeyleri de perhiz ediyor. Ama tanırsa diyorsun ki of diyorsun şu haram ne kadar güzel, ne kadar zevkli diyorsun. Nasıl o kadar cazibeler oldu? Kendi mi yapmıştır kendini? Tabiat mı yapmıştır? Bakın beyler Allah tasarımdan çok iyi anlıyor. Cazibeden çok iyi anlıyor. Lezzetten çok iyi anlıyor. Seni nasıl lezzetlendireceğini çok iyi biliyor. Küçücük et parçasının içerisine bak kaç çeşit lezzeti yerleştirmiş. Çok iyi dokuyor. Ama sen onun yarattığı hazlarla onu unutuyorsun. Sonsuz haz kaçırıyorsun. İşte Allah seni senden daha çok düşünüyor. Bu mantıklı öyle olmuyor mu? Ben zevk istiyorum. Allah diyor ki ben de ebedi zevk almanı istiyorum lisanı. Hikmetle, Kur'anla, Beyanla. E ben illa ona gideceğim. Ya gitme deyip kısıtlasa, önüne maniler çıksa. Ya, gerçekten beni, ben afedersin, ben ahma beni düşünüyor ya. Yani. Ama tanırsam. Yoksa suizangir. Yok ya öyle değil. Cık cık, öyle değil, öyle değil. Şöyle. Niye? Ben öyle söylüyorum diyor şeytan. Nasıl yaralar içeride? Nasıl kışkırtmalar var? Sonra da gidiyorsun bu yaralarla namaz kılmaya çalışıyorsun. Diyorsun ki ben hiçbir şey hissedemiyorum. Namazdan zevk alamıyorum. Hatta ileri boyuta taşıyorsun. Ben İslam'a girdim. Uf, acayip namaz kıldım. İşte bir şey faydasını görmedim. Kalpsiz kıldın hacı namazı. Yüreğin paramparça. Allah'ı sevmeden, tanımadan kıldın. İslam'ın ilk farzı namaz değil. Allah'ı tanımak, iman etmek. Sen oraya atlayarak namaz kıldın. Temeli atmadın, bina diktin. Sonra benim gecek onda yıkıldı diyorsun. Normal. O yüzden ilk iş Allah'ı tanıyoruz Bakın ilk emir namaz değil. İlk emir Allah'ı tanımak, oku. Nasıl? Bismirabbikellezizıkal. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Neyi okuyayım ya ben okumaya zor bilmem dedi efendimiz. Kainat oku. Kainat bir kitap. Bu harfler ağaç bir harf, kuş bir kelime, insan başlı başına bir sayfa. Aç oku. Bu kitabın yazarı tasarımdan anlıyor. Şekil vermekten anlıyor. Renklendirmekten anlıyor. His, duygu anlıyor. En basit maddeleri bir araya getirip en inanılmaz şeyleri yapmaktan anlıyor. Sudan, azdan bir su aşık oluyor ya. Bir damla su aşık oluyor bak hissediyor. İmkansızdan muazzam şeyler çıkarmaktan anlıyor. Oku. Abi bana koymuş bu kadar cihazı. Aa çok bonkör. Bonkör yani. Bu nasıl hikaye edeceksin? Bana maaş vermedi helal olsun vallahi. Sen acayip çözdün bu işi. Süper okuyorsun. Süper tanımışsın. Milyarlarca lira verseler vermem aklımı canımı. Dünyayı verseler vermem canımı. Dünya senin. Ne Can. Vermem abi, vermem. Ne yapayım ben? Her şey benim olmuş. Bütün zevkler benim olmuş. Bir et parçasıyım. Ne yapayım? Az önce konuşuyordunuz herhalde. Cennette gözün olmasa ister misin falan diye. İki gözün yok, cennet var. İstemem abi cennet. Gözsüz, akılsız cenneti ne yapayım? Bonkör mü? Ama maaş vermedi. Bir ticaret yaptın, yarı da kesti. Demek ki vermeyi sevmiyor. Aferin lan. Ne kadar güzel yedin. Halbuki Mısır gibi bir saltanatı... Kendisine düşmanlık edene bile verecek kadar bonkör. Ya bana vermiyor. Belki daha ötesi vardır ha. Vermekte problemi yok çünkü. Bakın buralar namazın önündedir beyler. Orucun önündedir. Resulullah Aleyhisselam'ın 12 yıl işlediği konularda bunlar. Allah, Allah, Allah. Biz İslam'ın gençleri olarak maalesef bu toplumda namazı, orucu telkinle büyüyoruz. Ama 18-20 yaşına geldiğimiz zaman, olsun, ama Allah'ı sevmeyen ama namaz kılmak zorunlu insanlar gençler haline geliyor. Çünkü tanımıyoruz. Çünkü kafamız suizanlarla dolu. Ve içimizde günahlardan gelen bir inkar arzusu da var. Bunlar hepsi birleştiğinde eve gittiğinde annesinin gözünün önünde sıf kırılmasın, kızmasın diye namaz kılan gençler yetişiyor. Ne kadar acı. Halbuki Resulullah'dan yetiştiği nesil öyle miydi? 13 yaşında geliyorlardı efendimiz Aleyhisselam. diyorlardı ki ya Resulallah bizi de cihada götür. Ya sen 13 yaşındasın. Git oyun oyna değil mi? Bizi de cihada götür ya Resulallah. Efendimiz onların şerefini kırmıyordu. Diyordu ki, bakın abileriniz, babalarınız Me Medine'nin erkekleri cihada gidiyor. Ya Medine'yi kim koruyacak? Ya buraya düşman gelirse buradaki kadınları, çocukları kim koruyacak? Kim ya Resulullah? Siz koruyacaksınız. Evet ya Resulallah. Onlar ellerinde tahta kılıç. Medine'nin kapılarında bekliyorlardı ordunun gelmesi. Çünkü Medine'yi koruyorlardı. Ölmek istiyorlardı Allah için. Çünkü küçüklükten tanıyarak büyüyorlardı. Sen, ben çok zorlanıyoruz değil mi? Problem nerede? Namazda mı? Nasıl kılacağımızda mı? Beyler bizim namazda değil. Allah'la problemlerimiz var. Burayı aşmamız lazım. Kim olursan ol. Musibet anında belli olur. En ufak sıkıntıda belli olur. Bir zevk çıkar önüne belli olur. Bir zevk için bırakmak istersin. Sonra dersin ki Allah bundan ötesini vermek isteyen midir vallahi bilmiyorum da bu çok tatlı zevk için Allah unuttuğunda da aslında şunu